Merhaba, perdelerin sarayı 3 resmi için çok fazla araştırma yapmamız gerekti. Kullanılan vernik, Magrit'in bu resim için seçmiş olabileceği bir vernik gibi durmuyordu. Resmin hiç verniklenmemesi gerektiğini fark ettik. İlk olarak dikkatlice çözünürlüğü ölçtük. Daha sonra resmin üzerindeki kiri, sulu bir çözelti kullanarak aldım. Akabinde resmin üzerindeki vernik bir çözücü vasıtasıyla çıkarıldı. Wernick çıkarıldıktan sonra resmin nasıl üç boyutlu hale geldiğini fark etmeye başladık. Margret'in şekillerin her iki tarafına yaptığı hassas gölgelendirmeleri daha fazla takdir ettik. Bakın sağ taraftaki şekli yapmayı ertelemiş. Geri kalan her şeyi boyamış. Sağ tarafı ondan sonra çizip boyamış. Sarıya dönmüş zemin tabakasını açık bir şekilde ortaya çıkardık. Burayı Zemine beyaz bir boya ekleyerek, sanki beyaz bir bulutu yeniden oluşturacak şekilde boyamış. Yazıya bakarak, çok akışkan bir boya kullandığını anlayabiliyoruz. Yazıyı neredeyse hiç durmadan çizmiş. Boyayı daha akışkan hale getirmek için yağlı boyanın üzerine başka bir karışım katmış olmalı. Muhtemelen yarım santimetrelik bir fırça kullanmış ama bu bir kaligrafi fırçası değil. Eğer kaligrafi fırçası kullanmış olsaydı harflerin kalınlığı bu kadar kesin ve net olamazdı. Temizleme sonrasında şekillerin kenarlarındaki kalem izlerini görebilir hale geliyoruz. Şekilleri önce çizmiş, sonra boyamış. Temizleme tamamlandıktan sonra resmin vernik yüzünden göremediğimiz detayları ortaya çıktı. Böylece, Resmin narin parçalarını daha da fazla takdir etmemiz mümkün hale geldi. Hoşçakalın.